Değerli öğrencilerim merhabalar 21. bölüme geçiyoruz arkadaşlar Bu videomuzla birlikte çemberde uzunluğu gömeceğiz inşallah Şimdi toplamda 28 tane köşe taşımız varmış Bunlarla konuyu bir öğreneceğiz Daha sonra tarama testi konu testinde de öğrendiğimizi uygulayacağız inşallah Şimdi hemen bir ayarlamalarımızı yapalım Birinci köşe taşımızın birinci sorusunu açtım. Odaklanmamı ayarlıyorum. Şöyle biraz parlaklığı da açalım. Evet. Hadi bakalım. Vira bismillah deyip başlıyoruz ilk sorumuzla. Şimdi bu soruda şunu öğreneceğiz dostlarım. Bakın bir dörtgen var. Bir de çember var. Dörtgenle çember bir soruda bir arada verildiyse. Dörtgenle çemberin ortak noktasını merkezle birleştireceksiniz. Soruyu okumanıza bile gerek yok. Bu hamle kesinlikle yapılacak. Ve bu çizdiğiniz uzunluk kesinlikle yarı çap. Bunu da aklınızdan çıkartmayın dostlar. Şimdi değerlendirmemizi yapalım. Bakın şuraya ben bir A birim yazarsam. Çemberimin yarı çapı toplamda A artı 4 oldu. E o halde bu uzunluk da kesinlikle A artı 4 diyeceksin. Tabii ki şurası da a o dediğimiz uzunluk da çemberin yarı çapı olduğu için. Bu da A artı 4 olacak. O halde şuraya ben A artı 2 yazmalıyım diyor. Tabii ki dikdörtgen olduğu için bu KL de OM'ye eşit olacak dostlarım. Dolayısıyla bakın şurada bir Pisagor bağıntısı çıkarttım ki hepsi harfli olduğu için kesin bir özel dik üçgendir diyorum. Aralarındaki farka bakın dostlarım. A 2 fazlası 2 fazlası. Bu kesin 6-8-13 genidir diyorum dostlar. Hemen. A'ya 6 dersem... Bakın gerçekten burası 8... Burası da gerçekten 10 olduğunu gördüm. Demek ki benim yarı çapım 10... da 6 çıktı. Neyi soruyor? Dikdörtgenin alanı. Şimdi A 6 ise burası 6... Demek ki uzun kenarda 8... Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenarda... Bursa'yı paketledim. Geldim buna. Şimdi bakınız burada ne diyor dostlarım? Çemberimin içinde şöyle bir CE doğrusu var. Şimdi burada da hiç düşünmeden... Çembere dokunduğu noktayla merkezi birleştireceksiniz dostum. Şu çizgi kesinlikle çizilecek. <gülüyor> Şimdi şu çeyrek çembermiş. Çeyrek çemberde bu açımız tamamı 90 derece. Demek ki bu 45-45 böldü. E şurada bakın bir dik üçgen çıktı. 45-45-90 dik üçgeni. O halde burası da 5. Şu bizim oluşturduğumuz dik üçgene bakın dostum. 5-12 hemen hipotenüsümün yani... Yarı çapımın 13 olduğunu gördüm dostum. Demek ki çemberimin yarı çapı kaç birimdir diyor. 13 birimdir işaretledim. Evet geldim 3. soruya. Artık ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum bu soruda. Kardeşim dörtgen var. Bir de çember var. O halde dörtgenin çembere dokunduğu nokta Edirne'yi merkez ile birleştireceğim ben. E hocam Denizli'de de dokunuyor. O zaman Denizli'yi de birleştirelim dostlarım. Aha bu ikisini çizdim. Şimdi soruyu okuyabiliriz. Bu bir dikdörtgenmiş. Şurası 24 ise şu uzunluğun da 24 olduğunu yazalım. Sonra bakın yarıçaplarımıza r, R diye seslenelim. Buna göre X neresi? BK. BK'yı göre şurasıdaki X nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi ben dikdörtgenimin şurasına a birim dersem, bakın bu kısa kenar a artı 8 oldu. O halde burası da a artı 8. Şimdi iki tane dik üçgen var dostum. İki dik üçgenden Pisagor yapacağım a'yı bulacağım. Birincisi şuradaki dik üçgen. Şurada bir Pisagor bağıntısı yapacağım. İkinci dik üçgenim de şurada bakın. Şu dik üçgenden Pisagoru yapıp a ve r'ler var ikisinde de. Ya R'yi ya da A'yı yok edeceğim dostlarım. iki Pisagor'dan. Dolayısıyla karşıma bunlardan diğeri çıkmış olacak. Birini bulunca zaten diğerini otomatik olarak bulmuş olacağım ben. Yalnız burada şöyle de bir çakallık yapmak istiyorum dostum. Hani Pisagor'la zaman kaybetmek istemiyorum. Ben yine yapacağım Pisagor'la yapmak isteyenler için ama sanki şurada bakın 7, 24, 25 üçgeni olsaydı bu. Şurası R'ye 25 deseydim yani ben. A 7 olurdu. Peki A7 ise burası 15. de 25'ti. Buraya da 25 yazarsam. 15, 20, 25. Benim 3, 4, 5'imin bakın 4 kat, 5 katı çıktı. O zaman burayı da sağladı. Bunu da sağladıysa. Demek ki doğru harflendirmişim diyebilirim dostum. Böyle de bir şey yapabilirdik eğer istersek. Ama yok normal çözüm istiyorsan da şöyle yapacaksın. A'nın karesiyle 24'ün karesinin toplamı Pisagor yapıyorum. A kare artı 24'ün karesi eşittir R kare. Şurada. Bu üçgene bakın 20'nin karesi ile A artı 8'in karesi. 20'nin karesi artı A artı 8'in karesi de R kareye eşit. O zaman R kare hem buna hem buna eşitse R kareyi aradan çıkarttım. Bunları direkt birbirine eşitledim. Buradan da işlemi yaptığınızda A'yı yine 7 bulacaksınız dostlarım. Şimdi biz nereleri bulduk onu bir görelim. Yarı çapı 25 bulduk. Dolayısıyla şu uzunluğun tamamı 25 oldu artık. E buraya kadar olan kısım 15 ise x'e ne kalmak zorunda 11'im kalmak zorunda dedik 4 numaraya geçelim 60 dereceymiş bir paralel kenar var bakın çember şurada e noktasında dokunuyor o zaman a merkez dediği için merkezle burayı bir birleştirelim şimdi 60 var şurası 120 derece olur u kuralından dolayı ben hemen burada bir Pisagor diyorum pardon. Kosinüs teoremi yaparak şuraya R diyelim yarıçapımızı bir bulalım. R kare eşittir 1 5'in karesi bir de 3'ün karesini alıyorum. 5'in karesi 25, 3'ün karesi 9 eksi 2 çarpı 5 çarpı 3 çarpı kosinüs 120. Kosinüs 120 de kosinüs 60'ın eksilisine eşit. Yani eksi -1/2 olacak. Buraya 1/2 yazdım. O eksiyi de buraya verdim artı yaptım burayı. Şu ikiler gitti. 5 3 15. 25 de topladım 15'i. 40 yaptı. 9 da burada. 49 yapıyor burası. Yani 49, R kare 49. R'yi 7 bulduk. Benim çemberimin yarıçapı 7. E bakın şurası da çemberin yarıçapı. Çember şöyle bir şey arkadaşlarım. A merkezli bir çember. Burada 7. E paralel kenarın uzun kenarı 7 ise buranın da 7 olması lazım. Demek ki X'in 4 olması gerekir dedi Evet, birinci köşe taşını gömdük hemen dostlarım. Şimdi geldik 2 numaralı köşe taşımıza. Evet, çok meşhur, klasik bir soru tipidir dostum şimdiki sorumuzda. Çemberin içinde bir kiriş gördüysen, hiç düşünmeden merkezden kirişin tam ortasına dikmeni indireceksin. Yani bu dikme her zaman kirişin tam ortasına düşüyormuş dostum. Peki toplam kirişin uzunluğu 30. 15-15 bölünecek. Burası 15 şuraya da 6 kalmak zorunda. Bakın burada 6 10 var. Şurası da 8 oldu. 6 8 10'da. Şimdi çemberin yarıçapını soruyor. Merkez ile kirişin ucunu birleştir. İşte burası senin yarıçapın. Bak ne çıktı? 8 15 17 üçgeni geldi. Yine hiç düşünmeden ne yapacağımızı biliyoruz artık. DC çemberin kirişi olduğu için merkezden kirişin tam ortasına dikmemi indirdim. Toplam 18 9, 9 bölecek. 9 burası. 4 de buraya kaldı. Bakın diklikten diklik indirdim. X'i soruyor. Hemen yan kenarın ökletini yapıyorum. X'in karesi eşittir. Yakın parça 4. Hipotenüsün tamamı 13. 4 çarpı 13. 52 yapar. 2 kök 13 diye de dışarıya çıkar. X 2 kök 13 geldi. Evet, 3. sorumuz. Bakın E, F. Çemberim bir kirişi arkadaşlarım. O zaman merkezi şöyle işaretledim. Merkezden tam bu kirişin ortasına dikmemi indirdiğim 9-9 diye böldüm. Şurası toplam 9-6 daha 15. O halde çemberimin yarıçapı 15 geldi. Kirişin ucunu da merkezle birleştiriyorum. Bu da yarıçaptı. 15 oldu. Bakın 9-12-15 üçgeni geldi. Burası 12. Demek ki şu uzunluk 12 ise benim dikdörtgenimin kısa kenarı da 12'dir. Diyebilirim. Evet taralı halkanın alanı kaç pi birim karedir diye bir soru sormuş. 4 var 6 var. Başka da bir şey yok. Gördüğümüz kadarıyla. Hemen merkezden kirişin tam ortasına dikmemi indirdim. 3. 3 diye böldü burayı. E, sonra bu tabii ki büyük bir. Çemberin de bir kirişi burayı 7 yaptıysa bu tarafı da 7 olarak bölecek. 4'te buraya kaldı arkadaşlarım. Şimdi hangisini soruyor? Büyük dairenin alanını soruyor. Şimdi şurası benim büyük çemberimin yarıçapı R. Büyük R yaptım. Şurası küçük çemberimin yarıçapı küçük R yapalım buraya da. Başka da bir şey var mı? Yok. Şuraya da H diyelim arkadaşlarım. H. Şimdi bir Pisagor bağıntısı yapıyorum. Şu küçük dik üçgende H kare ile 3'ün karesinin toplamı. Yani H kare artı 9 eşittir R kare diyorum dostlar. Bu tamam. Sonra büyük dik üçgende bir Pisagor yapıyorum. Orada da H kare artı 7'nin karesi. Yani 49 eşittir büyük R kare diyorum. Bunları birbirinden çıkartalım. H kareler gitti. 49'dan 9 çıktı 40. Büyük R kareden de küçük R kare çıkacak. Büyük R kare eksi küçük R kare kaldı burada da. Şimdi... Halkanın alanı dediğimiz olay, halkanın alanı dediğimiz aslında şu. Büyük dairenin alanında şu ortadaki beyazı çıkartın diyor dostlarım. Şimdi bu da bir yarım daire tabii ki. Yarım dairenin alanı. Büyük yarım dairenin alanı pi kare tam dairenin alanıdır. Bölü 2. Eksi küçük dairenin alanı pi kare bölü 2. İşte buradan da pi bölü 2 parantezinde. Rekare kare eksi küçük rekare kare gelir ki burayı biz 40 bulmuştuk 2'ye böldük 20 pi çıktı dostlarım yani cevap Adana'dan geldi dairenin alanı pi re kare formülüyle hesaplanıyor onu da burada söylemiş olduk evet şu sorudayız dostlar bakalım burada ne yapacağız şimdi 45 bir çevre açı çevre açı gördüğü yayın yarısıydı demek ki bu yay 90 derece bakın şu o c'yi de birleştirirsem Ordu açısı da dik açı olmak zorundadır dostlarım Neden? Çünkü 90'ı gören merkez açı olduğu için Peki şu yarıçap Bu da yarıçap yani ikizkenar dik üçgen oldu Dolayısıyla şunlar 3 kök 2 3 kök 2 olmalı ki kök iki katı 6 olsun çemberin yarıçapı nedir diye soruyor 3 kö2 bulduk bile Evet buna bakalım şu Şimdi 30 derece gördüğü yay kesinlikle 60 derece olacak. Çember 4, 6 köküç var burada da. Şimdi şurayı da şöyle bir birleştirelim bakalım. Bir işimize yarayacak mı burası? Çemberin yarıçapı nedir diye de bir soru sormuş bize. Hmm. Şimdi şurada bir yerde merkez olsun. Yani nerede olduğunu bilmiyoruz tabii. Belki şunun üstünde, belki şurada, belki burada bilmiyoruz. Rastgele bir yerden aha merkezimi işaretledim. Şimdi şurayı birleştirdiğimde dostlarım şunlar benim yarıçaplarım. Bu da merkez açımız oldu. 60 dereceyi gördüğü için benim merkez açım da 60 oldu. Bakın ikizkenar üçgenin tepesi 60sa, ayakları da 60 olacak demiştik. O zaman bu bir ne oldu? Eşkenar üçgen. Yani yarıçap dediğimiz uzunluk aslında ki şuradaki BC uzunluğuna eşitmiş mersem dostlarım. Şimdi bizim hedefimiz BC'yi bulmak. Yani R'yi istiyorsak BC'yi de bulacağız. BC'yi de nasıl bulalım hocam? Şurada bir kosinüs teoremi yaparak bulabiliriz eğer istersek. Ya da 30'u gördük, karşısına dik indirerek de bulabiliriz. Pisagor bağıntısı da yapabiliriz. Seçim bize kalmıştır. Hadi gelin biz kosinüs teoremi yapalım. Şurada 30'un karşısındaki kenar r. r kare eşittir diğer iki kenarın kareleri toplamı. Yani 4'ün karesiyle 6√3'ün karesinin toplamı. 36 çarpı 3'ten 108 yaptı. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 köküç çarpı kosünüs 30 diyeceğiz dostlarım. Kosünüs 30'da köküç bölü 2. Şimdi şu 2 ile şu gitsin. Köküç ile köküçün çarpımı 3'tür. 4 kere 6 24 bir de 3 ile çarptık 72 yaptı şurası. 108'den de 72'yi çıkartacağız dostlarım. 36 kaldı. 36 ile de 16'nın toplamı 52 yaptı. R kare 52 ise R'de. 2 kök 13 olarak dışarıya çıktı. Evet geldik 3. sorumuza. Bakın yine bir 45 derecemiz var. O noktasının BC'ye uzaklığı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi 45'in gördüğü ya hemen 90 diyelim. Şu BO'yu birleştirirsek bizim merkez açımız 90'ı gördüğü için bu da 90 olacak. Ve bu nasıl oldu? İkiz kenar dik üçgen oldu değil mi arkadaşlarım şurası? Peki o halde bunlar 2 kök 2 2 kök 2 olmalı. Bakın yarı çapı buldu. Şimdi o noktasının bc'ye uzaklığı dedi buradan indirdiğim diklik. İkiz kenar üçgende indirilen diklik aynı zamanda kenar ortaydır. 2, 2 diye burayı böler. Ve bakın dik açıdan inen kenar ortay da oldu, diklik de oldu. Ama kenar ortay olduğu için muhteşem üçlüden kendi de 2 olmak zorundadır diyebiliriz. Evet şu sorudayız arkadaşlarım. Şimdi 30'un gördüğü yaya hemen 60 derecemizi yapıştıralım. Bakın şu OD'yi ve OC'yi çizelim. Şimdi şu açımız merkez açıdır. 60'ı görüyor dostlar. Ve bunlar yarı çap olduğu için eşitler. <gülüyor> Dolayısıyla ikiz kenar üçgenin tepesi 60 oldu. O halde bunlar da 60-60 oldu. Demek ki benim yarı çapım 4-4 geldi. Tabi burası da 4 yarı çap. Burası da 4. Bize de AB'yi soruyormuş. 8'i paketledik. Evet 3 numara da tamam oldu. Hadi geldik 4 numaralı köşe taşlarımızı çözelim. Birinci sorusuyla başlıyorum. Şimdi AB ile CD yaylarının toplamı yani şu ikisinin arkasındaki yayların toplamı 180 derece. O halde ben şöyle bir şey yapabilirim dostum. Şu AB'yi bu CD'nin uçlarından biriyle birleştiriyorum. Mesela işte şurayla birleştirdim. A'yı buraya, B'yi buraya getirdim. 4 numarayı buraya koydum dostum. Şimdi bunların ikisinin arkasındaki yayların yani AB ile... Bc yayının toplamı 180 ise ABC yayı 180 derecelik bir yay oldu. Bu şu demektir. Demek ki AC çap olacak demektir arkadaşlarım. Çünkü çapın arkasındaki yayın ölçüsü 180 derecedir. Bunu biliyoruz. Çapı gören çevre açı da 90 derecedir. Buraya da 90 yapıştıralım. 4 6 Pisagor yaparsam 2 kare 13 gelir burası kök 13. Kök 13 diye de bu yarı çapları buldum. Dairenin alanını soruyor bize. Dairenin alan formülü pi r kare. Pi r re kareden re'miz de kök 13 olduğu için kök 13'ün karesi 13. Pi geldi dairenin alanı. Evet yine benzer bir soru. AB'yi 4 birim vermiş. CD'yi 8 birim vermiş. Bakın şu yaya A şu yaya B dersem. A yayıyla B yayının toplamının yarısı şu 90'a eşitti değil mi? Demek ki A ile B'nin toplamı 180. Yani ben yine A, B'yi şurada bir yere çizersem, A'yı buraya, B'yi buraya, 4 birimi buraya yazarsam, şu BD uzunluğu çap olacakmış dostum. Ve 4, 8, 4 kök 5 gelir benim hipotenüsüm. 2 kök 5, 2 kök 5 diye de yarı çapımı bulurum dostlar. Evet bu sefer arkalardaki yayların toplamı 120 dereceymiş. Biz yine bunları bir ucuca ekleyelim şöyle. 5'i buraya getirdim. Arkalarındaki yayların toplamı yani şu yay 120 derece. O zaman karşısına 240 kalır. 240'ı gören çevre açıda 120 olur diyebiliriz artık dostlarım. Burası da 120 derecedir dedik. Şimdi şuraya bir yere de merkezimizi koyalım biz. Ee, önce şunu bir birleştirelim. Bu uzunluğu bir bulalım dostlarım. Hadi bir ee, zaten 7 geldiğini biliyoruz. Bundan bir kere yaptık. Kosinüs teoreminden şu uzunluğu 7 buldum dostum. Şimdi merkez buradaysa şurayı çizdim. Şurayı çizdim. Bu yarıçap, bu yarıçap geldi. Dostlar şimdi 120 benim şuradaki yayımın ölçüsü. Bunu gören şuradaki merkez açı da 120. İkiz kenar olduğu için 30 30 oldu buralar ve hipotenüsüm 7 ise 7 bölü köküç olacak değil mi şunlarda hipotenüs diyorum pardon 120'nin karşısı ne ise 30'ların karşısı köküçe bölünmüş hali olacak 7 bölü köküç. Evet şuna bakalım hemen bu sefer arkalarındaki yayların toplamı 90 şu iki kök 2 ile şuraya çizelim şöyle 2 kök 2 diye şu arkalarındaki toplam yay 290 şurayı birleştiriyorum. Şey, kaç? 90 sadece pardon. 90'sa şuraya 270 kalıyor bu yaya. Demek ki şu aradaki açı 135. Buna göre çemberin yarıçapı kaçtır diye soruyor. Şimdi biz yine kosinüs teoremi yapıp önce şuradaki uzunluğu bir bulalım dostlarım. Hatta kosinüse de gerek yok. Şöyle bir dik indireyim. 45 diyeyim. 45 diklik 45, 90'ın karşı 4 ise 45'lerin karşı 2 kök 2, 2 kök 2 burası 2 kök 2, burası 4 kök 2 ise bunun kök 5 katı olacak. 2 kök 10 burası geldi. Şimdi merkezimizi şurada bir yerde işaretleyelim. Şurası yarı çap, burası yarı çap ve 90'ı gördüğü için bu da 90 derece geldi. İkiz kenar dik üçgen. Kök 2'ye böleceğim hipotenüsü. 2 kök 5 geliyor yarı çap uzunluğumuz diyebiliriz. Evet dostlar şimdi telefon çok çalmaya başladı o yüzden buraları biraz hızlı çözdüm. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın öpüyorum hepinizi.